Ajyonuzu her zaman değiştirin. Şu anda bana o kadar büyük ders oldu ki Selamlar arkadaşlar Finroll'da Hoşgeldiniz Walking Dead'in 11. Arkadaşlar 11. bölümüyle karşınızdayız Hala daha bitiremedik oyunu TÜRÜS'le ve Büyük bir oranda da korkuyla Oynamaya devam ediyoruz Böyle arada oyuna başlamadan önce arkadaşlar Söylemek istediğim bir şeyler var Ahmet Akan Alkemel Al Oyun Yaramazı Fortnite Türkiye TR Jack S.B.D.C.E.C.D.C. -E <gülüyor> Logic The Dragon Soykan Demi, Lovely 42 Ahmet Özcan Dondurmacı Lucifer Morningstar Kazım Can Aydın Sefa Durmaz Koyras, Sarcan Güven Arıcı Abonelerine özellikle teşekkür ediyorum. Hamalı sürekli olarak destekleyip ve içerikleri sabırla bekledikleri için. Onlar sayesinde böyle kendimi daha ne denir böyle zinde hissedip böyle giriyorum bir ara ve bölümleri çekmeye başlayabiliyorum. Kanal sizler sayesinde devam ediyor arkadaşlar. Bunu bilin. Şimdi en son Bir toparlanma sürecine girmiştik. Yapmamız gereken birkaç takım şey vardı. Açmayı amaçladığım birkaç takım şey vardı, çünkü silahları buraları neredeyse hiç ilerletmediğim için çok zorluk çekiyordum arkadaşlar. Bu yüzden şimdi yollara döküleceğiz. Biz şimdilik basit bir şekilde loot yapabilmek amacıyla daha sakin bir yere gideceğiz. Yalnız hep base gideriz, arası haş almaya bu sefer biraz daha farklı yerleri dolaşıp daha farklı güzel yerlerden loot yapalım. Ve Memorial Lane'e gidelim. Ah, içimden bir ses pişman olacağımı söylüyor. Evet. Merhaba tatlı yer. Tekrardan baş başayız. Unutmayalım ki amacımız sadece doğru düzgün loot yapmak. Herhangi birileriyle kavgaya girmeye çalışmıyoruz. Herhangi birileriyle takış. May Sanki dediklerimin tam tersini söylüyorum arkadaşlar. Burası tehlikeli gibi duruyor. O yüzden Göttingi üstü zaten. Gerekecek. Sen hastalıklı mısın? Ah. Ha, değilsin. Lan <gülüyor> <gülüyor> Şarjörünüzü her zaman değiştirin Şu anda bana O kadar büyük ders oldu ki Anlatamam Heh dur Harika Ve 1 ev Öncelikle işimizi sallama alalım ben bunu şuraya buraya neden koyamıyorum buraya tamam şu yeni bıçağımızı alalım ben dostum Arkadaşlar şurada uzaklara normal normal yakalanmama amacıyla arkadaşlar. keselim ki daha sonrasında bir yerlere acilen gidiyor. Ay anasını. Ya tamam tamam. Ben şey biriyim arkadaşlar, farklı evlere de yönelebilirim. Hiç sıkıntı yok. Sadece kızdım. Ters düştüğümüz silahlı bir grupla kapışmak hoş bir fikir değil. Oh, bu ne ya? Cidden mi? Ya sen de gel. Boynuyu devirmeye çalışsam ama olmadı. Tam böyle kafayı koparabilir miyim diye acaba? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ah, yapamıyorum ön kar biraz <Gülüyor> Ay burası arkadaşlar yanaşılacak değil Resvan bıçağımı kaybettim ya. Nereden gelmiştik? Kötü tercih, kötü tercih. Sadece mut yapmak istiyorum. Solşa girmek istemiyorum be. Yalnız... ay Bu arada silah kaybettiğim an benim için dünyanın en korkutucu anıydı ya evet. Ve sırf bu aptal aksiyon yüzünden bir tam günümüzü yedik siz bunun devamında ne olacağını biliyorsunuz arkadaşlar Zombiler sonraki güne daha da daha da daha da fazla olmuş olacak. Bu oyunu gerçekten çok seviyorum Böyle nasıl benim için biliyor musunuz? Hani böyle korkarsın Ama o kadar güzeldir ki oyun Oynamaya da devam edersin Ama bir yandan da ap Bazı aptalca şeyleri seni böyle oyundan iter nefret edersin Böyle nefret ede de severek oynarsınız ya Bu oyun benim için arkadaşlar bu nefret ederek ede, oynamaya devam ettiğim oyun. bu kafayı attı. <Gülüyor> Arttırmaya çalışıyoruz. Resmîn malzemelerimizin kaybını yaşadık burada. beni çok üzdü. Güvenli bir şehre gitmem lazım. Hmm. Ve kaybettiğim malzemeleri tekrar yapmam lazım. Bir adet pants, pants demişim. Bir adet sağer zaman ihtiyacımız oluyor. Ve bir de yemek. Herkesin Heh şunları da döndükmedim ya gelmişler ya gelmişken Yar Şunlardan da bir tane olsa yeterli mi Aslında bundan da çantada bir tane bulunsun arkadaşlar. Ne olur, ne olmaz yani. Sen sağlıklı bir tabancamız. Tamam. Seni şimdilik eee şamkama. Ki Bu da kırılmak üzere olan seni de dönüştürüyor. Evet, evet. Ama zaten şu an çantanın yaslı malzemeleri topladı. Sizlerden bir tanesini bırakacağım arkadaş. Şimdi Ne no olur no olmaz bir tane Hop, Yanımızda bulunduralım Şimdi arkadaşlar Aynı yerde ee, Bulunmadıklarını düşünerekten Hani Çünkü bir defasında buradaki başlangıç bölgelerinden birinde de görmüştüm gene vardır diye Tedirli gitmiştim ve yoklardı Bunlar bir bölgede yani bir defa buluyorlar Bu yüzden ben de aynı bölgeye gideceğim ki Onlarla karşılaşmayayım Yine bir ayakkabıyla başladık gibi. Ah silah parçası. Hadi. ben. Sıta mutlu dediğim, dediğim böyle yapılmalı, böyle olmalı. Ve zamanımız, ah var. Her şey zamanımız var arkadaşlar. Ve birbirleriyle çarpışan insan grupları yok. Bu sefer boş kısımlarla uğraşmayacağım. Yapardaki ipi de çözelim, şuradaki ipi de çözelim gibisinden direkt eve dalacağım arkadaşlar. Evet. Şişe. Aslında buna da ihtiyaç oluyor. Yanımıza alalım, şart materyalı dediği bu galiba diye düşünüyorum. Hadi bu sefer buradan girelim. Kim bilir ne çıkacağız karşımıza. kapan kapan kapan baya eski püskü ha ıhh sünekler kan tencere Oyunun bu karanlık bölümleri beni korkutuyor arkadaşlar. Loot yapmak için girdiğimiz evde lootun hiç olmaması üzücü gelmiyor mu size de? sizlere en son çıkarken alacağım. Oooh, düşme. Şapka. Kapısı. Ah, oha dönüştürülmek gibi bir sürü kitap. Yoksa. Var mı? Evet var. Bir ve sesini oradan siz de duydunuz. Şuradan ileri. daha değerli bir şey bulursam daha değersiz olarak gördüklerimi geride bırakabilirim o yüzden her şeyi yanıma alarak ilerliyorum oradan da görmezsin be sen nesin tamam. Aa, buna da ihtiyacımız oluyor başka bir şey Zamanımız bayağı bir var Ah metal Plastik veya bilmiyorum Meta ben de plastikten Ben orada bir tel kırdı Sesi geldi zombidir kesin Daha çok yaşamayanlar ev sahipliği yapıyor yapıyorlar. Kapan, kapan, kapan. Sadece kapan. Hmm. Burada bir görev yapmıştık. Ah. Benim öldürdüğüm kişinin kadın görevde. Diye hatırlıyorum. Abi cidden en boş eve mi girdik? Hani ah. Güzel, devreye başladı. Harika. Ha işte böyle şeylerle de gel bakalım. Biraz dev. Sanki kıtlıktayız herkes her şey almış birader. Zaten buradan girmiştik. Uh, uh, uh, uh. Burası balkondu yanlış hatırlamıyorsam. Evet seni kapatalım kapatalım. Ee, bu ev ev. Baktık o zaman şu anda. Abi bir tane doğru düzgün şey olsa, hani ışığını tamir et ve bir daha sönmesin diye cidden o geliştirmeyi yapacağım. Gerçekten. Elimiz boş dönmekten daha iyidir. Bence. Raaap gel gel, gel gel gel Elimizi de kesiyorduk Burası da on olmuş he. Bunun durumu ne muhteşem Bu arada şunu öğrendim silahınızı da şu şekilde sonra sonra kol bacak kopardığınızda şey olmaya başlıyor Silah daha hızlı başlıyor Atalım. Sen hele bir gel böyle ee. hmm. Hmm. Hastalıklı olanlar var orada bu işin arkadaşlar en altın kısmı önemli kısmı her şey sessizce haller ve <gülüyor> <gülüyor> harika ya ya ya Sen de gelebilir. Gel, gel, gel, gel, gel bekliyorum burada. Biraz sırf <gülüyor> Hastalıklı olmayın da sıkıntı yok. Hastalıklı olmayanları gayet. Ay, bu da ha, benim öldürdüğüm bu. Tamam okuyorum. Anlık sempati duydum. Hastalıklı mısın sen? Normal evet, normal değil mi? <Gülüyor> Aynen öyle arkadaşlar. Ayrıca şurada bir bombanız olacak, atıp hepsini patlatacaksınız. Silahın sağlamlığını da kontrol etmek önemli. Hey, hey. Ya bre. Tekli çekmek istiyorum inin üçüncüse. Ulan. Aitim zombiler gördü bir sen gördün. Sağda geldi. Kırma mekanikleri kesme mekanikleri Harika Haa botumuzun oraya geri döndük Hop ah. oh be ama zorladın beni Böyle durumlar insanı strese sokuyor. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Daha da ne level atladı o soyunun? O level 1'den atlaştır bu ne? Gel gel gel gel sende. Ablan bölgedeki zaten tüm <gülüyor> Hepsini temizledim yani. Aaa en sevdiğimi. Gel gel. Harikasın. Yine düşece. Yalnız. Oley be. Tamam, şarkı da gerek yok. Ee, en son nereye girmiştik? Orada Bu arada oklarımız tekte kırılmaya başladı fark eden oldu mu? Eskiden bir oku iki defa kullanıyordum ben. Mesela şunun için, şunlardan birine atabilirim. Burda iki tane bot seçeneğimiz var, bilmek bilmelik. Hastalıklı değilsin değil mi? Bak güveniyorum sana. Sana da Ay. Arkadaşlar aklınızda not olarak alın, Memorial Lane loot yapmak için güzel bir bölge değil. Buna no, bak Boom, bam verme bana. Ve de şu bölgeyi de bir çevreleyin. Art, tamam, sen gel, sen gel. Hastalıklı mısın? Please, gel. <Gülüyor> Hastalıklı olmayan zombiye kapın her zaman açılır. Heh, bir ev daha var burada. Harika. Aslında zamanımızı da azaltmışız ha. Biraz hızlı olmakta yarar var. Aa <gülüyor> arkasında direkt 5 tane zombi beni bekliyor. Da gel, hastalık sussun Aydınlar, çık bakalım görelim harikasın belli <gülüyor> <Yeni> olmak dışında <gülüyor> nefret ediyorum bu ışığın kendi kendine sonrasında şimdi arkadaşlar gereksiz ne var şunu alabileceğimiz Şu kitaplardan çok fazla var Bundan birini bulma değiştirebilirim Bu akıllandım o yüzden yenileriyle değiştireceğim. o yüzde yüz eminim bu arada oradan zombie çıkacak kestiğim zombi kafasını yanıma mı alsam salla dur şu arkamda ne vardı önemli bir şeyler var mı Ya. Kaçmadan aldık. İsa edilebilir. Ne var? Bunu da yanında götürebilsem neyse diyeceğim de götüremiyorum ki. Alacağım seni. Olur. Tamam. Ay sadece çok önemli bir şeyler var mı diye bakınacağım. Değiştirmekle de uğraşacak zamanımız kalmadı. Bu ne? Biraz şeyleri, biraz şeyleri. Bu ne? yemek protein. Ve ee, hızlı bir şekilde şuraya çek atalım. şeyleri bırakabilirim yok e, her şey gayet güzel dönüştürülmedi. arkadaşlar gidiyoruz <gülüyor> ulandı aa aa hastalıklı gibi görüntü o yüzden hayatımın herhalde en pişman olduğum ok serisini gönderdim Neyse ki bunlar da girmedi diğeri gibi, üzülürdüm bu kadar oku kaybettiğime. Neyse Gel Şöyle gizliden gizliye kendimize açık vermeden vermeden seni bir yerde kullanacağım ama ne zaman verdi hastalıklı hiç boşu boşuna giderken son onu böyle öldürüp malzeme harcamaya gerek yok zaten buradaki amacımız arkadaşlar malzeme toplama Ya en azından bu defa günü tam olarak kullandık yani Daha demin bir gelip gittik tüm günü heba etmiş. Ve bu beni gerçekten üzdü çünkü Her günü heba ettiğinizde arkadaşlar zombiler çoğalıyor Barbie'ler çoğalıyor bu Ah döfü düz Bu sen bilir Azalmış dönüşür yor sadece. Yok gayrı sadece. Hop. O molek kepetamasına kadar. Sağlıkları bunu söylüyorlar arkadaşlar ve güzel güzel bir şey. Evet harika. Bakalım. <gülüyor> bir metal neyse zaten amacımız şunları açmak değildi amacım kırık dökük de olsa gerçek as bir silah açabilmekti Ve aslında şu an bundan yapabiliyorken yapsam mı bir tane yapalım harika içi dolu mu veriyorsun Oops. iyi içi dolu veriyor arkadaşlar Bunun mergesi bu da evet bunun mergesi Sen Bakalım seni update diyebiliyor muyum Azıcıktan protein eksiğimiz mi kalmış O kadar da proteinle almamak almamayı seçtik yani. Ama Önemli değil bu artık Görevde ilerleyebileceğimiz manasına geliyor çünkü Silahlarımızdan güzel bir şekilde ürettik Malzemelerimiz var ilaçlarımız var Sadece beni, ah bu üzücü. Bunu biraz ilerletip arkadaşlar, şuna çık. Bavyer. O, arollara durability veriyor ki benim için mükemmel. Ben çok o ok kullanıyorum. Eğer benimle de izleyebilirseniz. Ah, güzel gayet güzelmiş. Ve şu, bu üçü bizim için şu anda 1 2 3 altın değerinde. Amacım bu 1-2-3'ü açmak olacak arkadaşlar. Öyleyse sevgili takipçiler toparlanma sürecinin son partını izlemiş bulundunuz. Bir sonraki bölümde hikayeden devam etmek amacıyla arkadaşlar hareket edeceğiz. Finold'u izleyip takipte kaldığınız için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın kalın.